Aziz Türk milletinin nezih vatandaşları, Amerika'da yaşayan Türk kürbetçileri, maalesef ki depremin ikinci günde, Şubat'ın yedisinde, Devran ilçesindeki ofisimin önünde bu yayını, sizleri yapacağımız yardımı daha netleştirip, hızlı bir şekilde Türkiye'ye aktarabilmek için yönlendirmek amacıyla bu küçük videoyu çekiyoruz. Yanımda TASK'ın South Jersey e, sorumlusu kişilerinden Hüseyin Cahit Özbay ve ben Doktor Vedat Obuz olarak size bu küçük videoyu hazırlıyoruz. Bildiğimiz gibi Nasıl Recep denilen Recep ayının 15. gününde iki tane arka arkaya çok büyük deprem son 500 yılın en büyük depremleri sadece deprem 10 büyük şehrimizi etkilemiş. Bugün itibariyle ölenlerin sayısı 3000'e yaklaşmış yaralıların sayısı 15.000'i geçmiş. Şehirlerin çoğu tarubar olmuş ve insanlarımızın acilen bize yardıma ihtiyacı olan bir durumdayız. Elhamdülillah sıcak bir elbisemiz, kafamızı koruyacak bir şapkamız, içine gireceğimiz bir evimiz, ofisimiz var. Ama şu anda bunların hepsi olmayan binlerce vatandaşımız, daha hazinide göçükler altında kurtulmayı bekleyen kardeşlerimiz var allah Teala'nın yaptığı hiçbir şeye sorgu sual olmaz. Fakat allah Teala'nın verdiği afata dil uzatan densizler de olduğu şu anda kötü bir e, karikatürü gördükten sonra bizim, bizden başka seven dostumuz olmadığına inanaraktan bu çoğaya konuşmaya başlıyorum. Maalesef Peygamber Efendimiz'e dil atan Örbe Abdül e, magazininde tanka ihtiyaç yok, artık her şey halloldu diye bir kötü yorumla karşı karşıya kaldık. Bu da gösteriyor ki biz Türkler biz Müslümanlar kenetlenmediğimiz sürece afet zamanında dahi düşman düşmanlığını belli ediyor. Şu anda Türkiye'de Cahit Türklerin sayısı kaçtır diye tahmin ediyorsun Amerika'da. 500 binin üzerinde olacak. 500 binin üzerinde. Biz TASK olarak de bir rakam koyduk. Rakam 500 bin. Daha yeni başladık. Rakama ulaşmak için her bir Türk'ün 1 lira vermesi yeterken çok yavaş şekilde bir ibe var. Neden zorluk zamanında bir olmuyoruz? Dedelerimizi, atalarımızı unuttunuz mu? Kahramanmaraş'ta düşmanı defeden kahramanlıkları Gaziantep'teki gazileri unuttunuz mu? Dedelerimiz, nenelerimiz hem canıyla hem malıyla bu savaşı verdiler. Biz onların torunlarıyız. O yüzden şimdi TASK olarak bölgelere ayrılmış durumdayız. Her bölgede gönderilecek ürünleri toplanacak merkezlerimiz var ve her gün arabalarımız aynı toplanan malzemeleri günübirlik olarak Türk hükümetinin ve Türk Hava Yolları'nın bize tahsis ettiği uçaklara ulaştıracaklar ve bu uçaklar vasıtasıyla en geç iki günde verdiğiniz malzemelerin yerine ulaştırılmasına sağlayacağız. Ondan daha önemli olan para bağışı. Zira para bağışıyla çok ama çok ihtiyacı olan tıbbi malzemeleri yani serumu yani antibiyotikleri yani orada çalışan kişilerin ihtiyacı olan malzemeleri almayı, ayrıca bebek mamasını, çocukların bezini ve yiyecekleri almayı planlıyoruz. Ve bütün bunları afat vasıtasıyla yine vakfımızın taskın orada çalıştığı vakıflar vasıtasıyla birebir bir kuruş dahi izahi etmeden yapacağız. Burada benim bu sabah kendi evimden toparlayıp getirdiğim, e, e, malzemeleri ufak bir örnek olarak gösteriyorum. Battaniyeler, e, uyku e, tulumları, sıcak elbiseler, yağmurluklar, kazaklar, şapkalar, kaç kollar ne varsa temiz olmak kaydıyla. Herkes savcıörsüdeki e, toplama noktalarını Cahit Bey söylesin. Murat Camisi bölüntünde Sedimiye. Pensimaya'da tam, Tamca camisi e, buralarda toplanıyor Hamidiye camisi bulun buradaki Hamidiye camisi e, hepsi burada toplanıp e, paketlenip e, Türk Hava Yolları'nın bize tahsis edecek olduğu depolara veya Türk evine e, postalayacağız. Ayrıca benim ofisimin alt katını sağ olsun e, e, ev sahibimiz bize tahsis etti. Tamamen boş olan e, depo olarak kullanabileceğimiz bu bölgede de toplama yapıyoruz. E, buraya yakın olan kardeşlerimiz bize getirdikleri zaman aynı şekilde biz de paketleyip öteki camilerdekilerle birlikte elçilimize ulaştıracağız. Şimdi internette GoFundMe sayfamıza gittiğimiz zaman o sayfada Task Türkiye depremi yazdığınız zaman bizim bağış yapılacak noktaya ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda Task'ın sayfası var. Out taskin sayfasını siz e, hatırlıyor musun internet sayfası hocam Task orada tam tasla Evet, evet e, yine taskin sayfasında e, e, bir şey alabileceksiniz e, e, link alabileceksiniz Ayrıca e, lokal olarak e, herkesin cep telefonlarını dağıttık bizlere de direkt olarak ulaşabileceksiniz bu konuda başka sorusu olanlar, Hüseyin Cahit Özbay Bey'e WhatsApp'ı mı tercih edersiniz, text mesajımı mı? WhatsApp da olur hocam, text mesaj da olur. Se e telefonunuzu söyleyin. E 1609-551-8101. Ulaşabileceksiniz. Ayrıca e ihtiyaç gördüğünüz bizim Türkiye'de sağlamasına e acilen ihtiyacı gördüğünüz malzemeleri de bize bildirirseniz seviniriz. Teşekkür ederim.